herkese merhaba arkadaşlar ben ahmet bugün arkadaşlar size de 2022'de yani nisan 2022 diyelim nisan 2022'ye kadar geçerli olan e, nitro metotlarını göstereceğim arkadaşlar bedava nitro nasıl alırsınız onu göstereceğim e, buradaki bir iki metot paralı ama e, olsun neyse şimdi e, ilk metodumuz şöyle göstereyim ilk metodumuz şöyle arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim discord sunucuma geliyorsunuz ardından bu şöyle bir da yapayım Altyapı sunucumuz değişti Altyapılar kanalımından yeni sunucuya girmeyi unutmayın arkadaşlar Altyapılar sıfırdan mod falan her şey olduğu gibi taşındı Sıfırdan mod yeni bölümü de çok yakında sizlerle beraber olacak Bu videoya eğer 50 like gelirse arkadaşlar Sıfırdan mod yeni bölümü ah hemen e, anında gelecek arkadaşlar Neyse şimdi e, açıklamada verdiğim sunucuya dediğim gibi geliyorsunuz Ondan sonra buradan abone rolü alabilirsiniz öyle dolaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz eee duyurular kanalındaki arkadaşlar kromx botlistin üstüne geliyorsunuz botlistimiz açıldı bu arada hayırlı olsun diyelim eee teknik bot kanalında botunuzu da ekleyebilirsiniz bu arada Burada çekiliş kazanılma arkadaşlar nitro çekiliş olacaktır. 1000 kişide arkadaşlar 1000 kişide ee, şu an kaç kişiyiz hemen göstereyim size de 923 kişiyiz. 77 kişi sonra arkadaşlar nitro çekilişimiz olacaktır. Ee, zaten şimdi belki yazıyorsunuz da başlamıştır arkadaşlar. arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz. Şimdi e, ikinci metodumuz arkadaşlar Discord ortağı programı. Tabii ki de yani bunu biliyorsunuz bir çoğunuz. Altı 6 gün sonra mesela yeniden başvurabilirmişiz arkadaşlar. Bizimki reddedilmiş. E, partnerlere özel şöyle bir şeyler yapılıyor bu arada. Yanlış yere girdiğim pardon. E, öne çıkmak yani keşifte mesela öne çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra sun sunucu özel URL adresi. Bizim zaten e, özel URL'imiz var. .cc.kodetere gelebilirsiniz arkadaşlar. Ortakları Özel avantajlar Discord Nitro mesela sınırsız arkadaşlar Discord Nitro mesela Python için arkadaşlar hemen vardı şöyle e, bulabilirsem Python'ye bir dakika şuradan geleceğim ha Python için arkadaşlar e, Discord Heh bu da aynen, ee, sınırsız Discord tırsı var gördüğünüz gibi, 2021-2021'de ayrıca ortaklık programına da dahil arkadaşlar. Neyse ikinci metodumuz arkadaşlar, salat metodu. Bu hala geçerli bu arada zaten e, partneri Discord yani. Hala da geçerli bu metot arkadaşlar, birçok işte de alıyor. Ee, Xbox kısmı vs. de var, store kısmına geliyorsunuz gençler. Eee store kısmına geldikten sonra burada login diyor arkadaşlar. Buradan e, giriş yapıyorsunuz. Zaten bu metodu biçomuz biliyorsunuz yani. Şimdi gençler buradaki programa geldiğimizde oyun kısmı var. E, buraya geliyorsunuz. Bu arada şöyle validity detay kısmıla girilse. Bu arada gençlerle yıl kısmına geldiğinizde buradada ııııı e, en altta referans kısmı var Buraya da arkadaşlar açıklama kısmında konu var Oraya bu kudu yazdığınız zaman arkadaşlar İlk kat daha fazla burada coin kasalar bileceksiniz arkadaşlar Şurada da yazıyor zaten Üçüncü metodumuzda arkadaşlar Steel e, seri zaten birçoğunuzda biliyor arkadaşlar Steel seriizde e, giriş yaptığınız zaman arkadaşlar Login dediğinizde giriş yaptığınız zaman ee, burda e, size bir tane Discord Nitro arkadaşlar zaten çok basit mesela ben de burada diyecek bu e, ikinci kısma geldiğimde bu mods kısmına geldiğimizde üstte arkadaşlar böyle bir tane turcuçu bir şey var şu da şu da tıklıyorum bakın şu mavi şey değil pardon mavi şey değil de şu şu da Discord yazısı dediklerimde zaten get 3 mods of Discord Nitro diyor zaten Eee burda ve şu anda Chrome hesabına zaten Burda arkadaşlar Geldiğimde bu kod kullanılmış uyarısı verecek Bu kod çok kullanılmış Ben ben daha acı almıştım Üçüncü metodumuzda zaten pardon diğer metodumuzda arkadaşlar Zaten Xbox e, Ultimate bildiğiniz üzere arkadaşlar eee Discord ya yani birçok kampanya yapıyor. Bu kampanyalardan yapan biri de arkadaşlar Xbox Game Pass eee 0 liraya sahip olabiliyorsunuz. 0 lira şöyle eee 45 lira veriyorsunuz arkadaşlar. Ardından Nitro alıp yeni prize yani iade isteyebiliyorsunuz ben e, mesela 30 altın almışım şu an oyun oynuyorum arkadaşlar e, bilgisayarda oyun oynuyorum 30 altın aldım ve 15 tabii şara geçtim arkadaşlar yani e, hiçbir şey fark etmiyor aslında diyebilirim herhalde ben de tam bilmiyorum ama arkadaşlar ha, gold içiliyor bir şeylerde tamam Neyse e, görüşmek üzere arkadaşlar açıklama kısmında e, e, discord sunucu var gelebilirsiniz e, burada da sunucuya gelmeyi unutmayın arkadaşlar e, e, discord sunucuma gelip abone rolünü almayı unutmayın e, kanalımız de vibt seincisi daha yedik ama zaten geçersiz video neyse sıkıntı değil e, bu dalamayı erişimlerimiz biraz düşecek arkadaşlar paylaşırsanız videoları çok çok mutlu oluruz görüşmek üzere hoşçakalın bye bye